Inge, Inge, Inge, Inge, bebek Inge, Inge, Inge, Inge, Inge, Inge, ona yiyecek getirdi. Koş. I'm gonna. I'm gonna... I'm gonna Inga inga inga inga inga inga inga inga inga inga inga inga inga inga İnger, İnger Çıkınca, İngin. Beğenecektim. İngin. Çıkınca İngin. beğenecektim kardeşim İngin. O moda güzel İngin. Neyse ben iyiyim İnger İnger Ama ben yol gösteririm İnger İnger